Ben çiçek atayım çikolata bir diş atayım açmana pencereyi niçe çiçek atayım çikolata bir diş atayım anan seni bana vermezse açmana kırk gece Aç bana pencereni çiçek atayım, çikolata bir diş atayım Aç bana pencereni çiçek atayım, çikolata bir diş atayım Anan da seni bana vermezse, kaç bana kırk gece düğün yapayım Anan da seni bana vermezse, kaç bana kırk gece düğün yapayım Alıver bohçanı kaçıver bize İki oda bir salon tutalım bize Tencerede pişir tabakta Yedi dikodu sarısın bizi her yerde Düşmanlar ismez, kendin gözler eşit Hemen şöyle bir alkış yapsın bakayım Yaşan aşk mısın? Su benim